Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir ben de iyiyim teşekkür ediyorum Nasıl size soru bile sordurmadım Her neyse bugün sizinle beraber e, Tekrardan bir etkinlik var e, Fraktal'da Tabs Oyunumuzun ismi Bir gün 5 saat sonra başlıyor arkadaşlar Tekrardan söylüyorum fraktal cüzdanımıza ihtiyacımız var Ben oyunun linkini Açıklamalar kısmına Bırakacağım Discord'a da üye olmamız lazım. Bilginiz olsun. Ben size birazcık oyundan bahsedeyim. <gülüyor> Oyun şurada gördüğünüz gibi bizim bir teknemiz var. Bir de karşı düşmanın teknesi var böyle. Biz karşı tarafı batırmaya çalışacağız arkadaşlar. Ödül havuzu 750 dolar ve NFT. Bunlar arkadaşlar çekilişle 5 kişiye rastgele veriliyor. Yani çekiliş sonucu olacak ödülümüz kazanabilirsek eğer. Yani çok aktif bir oyun değil anladığım kadarıyla. İşte yeni açılıyor piyasaya vesaire. Daha önceden de bir çekilişleri olmuş. Ben onu kaçırdım bunu yakaladım ama. <gülüyor> Her neyse arkadaşlar Fraktal'ın Medium'da bir makalesi var oyunu tanıtıyor. 48 saat sürecek bu etkinlikte. Discord'a üye olmanız lazım arkadaşlar. Eğer çekilişi kazanırsak uygunluğumuzu Discord'dan kontrol edeceğiz vesaire. <gülüyor> Her savaşı kazanırsak eğer arkadaşlar 6 puan kaybetmek ise 1 puan bize veriyor. Burada liderler panosunda puanlara listeleniyormuş arkadaşlar. İstediğiniz kadar oyunu oynayabilirsiniz. Yani çok zor bir oyun değil. Gerçekten çok rahat bir oyun. Burada da ödüllerden bahsediyoruz zaten. Her 5 kişi her 5 kişiden kişi başına 5 sol düşüyormuş. Bu şekilde arkadaşlar. Gelin sizinle beraber bir de oyunu inceleyelim. Şimdi oyna diyelim. Ben oyunu demin denediğim için arkadaşlar Ekranıma bu şekilde geldi sizde play now diyecek oradan yapabilirsiniz. Oyun tarayıcı üzerinden gördüğünüz gibi F11 diyelim ekranımızı büyütelim arkadaşlar. Şimdi burası benim gemim burası karşı taraf. Patlatmak kısırı. Ateş ediyoruz arkadaşlar. Ben kaçırdım hedefi tutturamadım. Bu şekilde şimdi karşı tarafta sıra. Karşı taraf bana saldırı yapacak. ve beni vurdu burada da skilleriniz var sahil bottan bende dörtlü şöyle atayım arkadaşlar 3 bakalım ne Üçü de karavana yani <gülüyor> sıra karşı tarafta <gülüyor> karşı taraf öyle bir şey yaptı ki <gülüyor> benim çoğu yerime atış yaptı nasıl yaptı, nasıl yaptı hangi skill yaptı bilmiyorum biz de şöyle rastgele başarısız oldu. Tekrardan sıra karşı tarafa geçiyor. Ya oyun bu şekilde arkadaşlar. Fractal, fractal ne yap? Fractal cüzdan adresinizin olması lazım. Tekrardan söylüyorum. Oyuna fractal'dan bağlanacağız. Üyelik açıyoruz. Üyelik açmayı zaten ilk videoda gösterdim arkadaşlar. Şu anda tekrardan göstermemek gerek. Yok. Eğer bilmiyorsanız detaylı bir fraktal cüzdan oluşturmayı size gösteririm <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şu şekilde kullanayım ben de nereye göndereyim şöyle göndereyim. yine kaçırdık Evet oyun bu şekilde arkadaşlar e, turnuva dediğim gibi yarın başlayacak. Bütün geç, geç, e, açıklamalar zaten web sitede de var. Ben de size olabildiğince anlattım. Bir gün 5 saat sonra başlayacak arkadaşlar. Oynaması çok rahat, basit bir oyun. Bence gelip buraya şansınızı deneyin arkadaşlar. Neden olmasın ki? İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer bu tarz içeriklere devamını gelmesini istiyorsanız, erkenden bilginizin olmasını istiyorsanız, kanalı, kanala abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Abone olun. Abone olun. <gülüyor> Hadi kendinize iyi bakın.